daha tahmini o paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün 06.10.2020 sizler için 7 tane maç hazırladım kupon değdiğine ee, maç analizi arkadaşlar öncelikle bir önceki videomuzda paylaşmış olduğumuz 5 tane maçımızın 5'i de geldi değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz Güle güle harcasınlar. Ee, yalnız arkadaşlar 4-5 gündür üst üste kazandırıyoruz. İnşallah sürekli kazanırız. Hep beraber kazanırız. Lütfen yüksek basmayınız. Yüksek miktarlardan uzak durunuz. Yüksek meblağlardan uzak durunuz. Az kazanalım, hep kazanalım. Ha, kaybettiğimiz zaman da az kaybedelim. Bunu söyleme gereği duydum. Çünkü ee, kendimizi kaptırırsak iyi olmaz yani üzülmeyelim sonra bazen hiç beklemediğimiz bir maç bizi yatırabiliyor mesela sondaki maç Vizela-Şaves maçı deplasman takımı favori çıktığı maçta zar zor son dakikalarda bir gol attı yani ben bu yüzden bir buçuk demiştim o maça maç 1-1 bitti ayrıca arkadaşlar Videolarımızın son durumu en son videomuz 17 beğeni almış 13 yorum yazılmış Tabii yorumların yarısı benim cevap veriyorum kardeşlerime bu şekilde destek verin arkadaşlar birbirimize destek olalım siz videoları beğenin ben elimden geldiğince daha da güzel kazandırmaya çalışacağım bugün vereceğim maçlar kupa maçları olduğu için fazla güvenmiyorum işin açıkçası o şekilde diyeyim ben size. Tabi aklınıza yatarsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa oynamayın. 7 tane maçın arasından 3 tane maçı seçip kombin halinde oynayabilirsiniz. Pek fazla güvenmiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Yani sonra şey yapmayın. Üzülme, kırılma, darılma gibi şeyler olmazsın. 17 beğenimize ulaştık. Teşekkür ediyorum. Beğenen beğenmeyen kardeşlerimize de. Evet arkadaşlar. İlk maçımız saat 19'da başlayacak. 19.30'da başlayacak. Şirevs Buri İngiltere Trophy Kupası Saat 19.30'da başlayacak. Shrewsbury Bolton maçı. Şöyle ben bir açayım, kontrol edeyim tekrar. Sonra bir sıkıntı yaşamayalım. Shrewsbury Bolton maçı arkadaşlar. Ben bu maçla ilgili bu maçla ilgili tahminim benim. Karşılıklı gol var. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız. İngiltere Tropi kupası. Zaten hep kupa maçları yarın. İşin açıkçası fazla güvenmiyorum. O şekilde söyleyeyim ben size. Fazla yüklenmeyin. Keyif sigarası da yapalım. Bu arada... İkinci maçımız Peter Brod, Fulhan 21, U21 arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminim 2.5 üst, 1.40 oranı var. Arkadaşlar bu animasyonu da e, videolar ileri ileri sarıldığı için böyle bir şey yapma gereği duydum. Çünkü bazı arkadaşlarımız sadece maçları alıp çıkıyor. Hani emeğe saygı olmadığından dolayı böyle bir şeye başvurdum. Eskiden yansıtıyordum ben ekrana. Ama maalesef e, izlenme şeylerine bakıyorum. İstatistiklere bakıyorum arkadaşlar maalesef. İstatistikleri de şöyle göstereyim ben. Kontrol paneline gelelim. Şurası. Ortalama görüntüleme süresi arkadaşlar. Şurası. Yani 10 dakikalık videoyu 1 dakika izliyorlar. O şekil söyleyeyim ben size. Yani emeğe saygı yok. Neyse konumuza geçelim biz hemen. Tekrar. Evet üçüncü maçımız arkadaşlar Oxford Bristol Rovers maçı saat 21'de başlayacak Oxford Bristol Rovers maçı Bu maçla ilgili tahminim arkadaşlar karşılıklı gol var iki takımdan da gol bekliyorum Dördüncü maçımız <gülüyor> Saat 21'de başlayacak Mansfield-Lincoln City. Yine karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. İki takımdan da gol bekliyorum. Mansfield-Lincoln City. Saat 21.45'te başlayacak Lig Kupası A grubunda. Hirts-Inverness maçı arkadaşlar. Inverness bu maçla ilgili tahminim arkadaşlar 2.5 üst 5. maçımız da bu şekilde saat 21.45'de başlayacak. Hirts-Inverness maçı 2.5 üst 1.50 oranı var. <gülüyor> saat 21:45'te başlayacak İngiltere Ulusal Lig'den Yoavilton Wildstone maçı maçı arkadaşlar. 2.5 üst 1.60 oranı var. Yo Will Stone Ev sahibine 1.30 3.65 oran açılmış arkadaşlar. Ev sahibi 1.30 beraberlik 3.60 Deplasmana 5 oran açılmış. Yani iki takımdan da gol bekliyorum işin açıkçası ama üst tercihi daha yakın. Ben üstten yana kullandığım tercihimi sizler de bir kontrol edin, analiz edin, gözden geçirin. Ve son maçımız arkadaşlar. Yine saat 21.45'te başlayacak Stockport Halifax Town maçı. Ev sahibine 1.60, beraberlik 3 oran. Ve Deplasman'a 3.60 oran açılmış arkadaşlar. Bunlar ulusal lig maçları. Evet bu maçla ilgili tahminim ise 1.65'ten iki 2.5 üst. Toplam 7 tane maçımız var. arkadaşlar beğenileri eksik etmeyen bol bol yorum yorum yazın ee, videolarımız üst sıralara atırmasısın etkileşim olsun İnşallah lig maçlarında her gün iki kuponumuzu içeri içeri atacağız arkadaşlar yalnız sizlerin desteği e, desteğinizi esirgemeyin videolardan Çünkü bir emek var bir gayret var. Sonuçta hepimizin kazanmasını istiyoruz. Ben kazanırsam siz de kazanırsınız. Siz bana destek çıkarsanız videolarda ben de analizlerde sizlere destek olmuş olurum. Bu sayede birbirimize destek olmuş oluruz. En azından şirketler kazanacağına biz kazanalım. Biz kendi aramızda dayanışma yapalım kazanalım. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi videolara destek olursanız sevinirim. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar.